Normal bir ekonomide istihdam toplam talebi etkileyecektir. Yüksek istihdam ya da düşük işsizlik olduğunda daha çok çalışan kişi olacak ve ücretleri de daha yüksek olacaktır. Ve bu da talebi arttıracaktır. Tam tersi olduğunda da eğer bu insanlar işlerini kaybederlerse talep aşağı düşer. Ve tabii ki ücretler de düşer ve insanların cebinde para olmaz. Kısacası, istihdamın talebi harekete geçirdiğini söyleyebiliriz. Ve talep, burada önemli bir basitleştirme yapacağım, talep, üretimi etkileyecektir. Ya da bunu arz olarak da görebiliriz. Arzı etkileyecektir. Ayrıca fiyatın da tetikleyicisi olabilir. Ve elbette ki bu iki şey için olumsuz etkisi olacaktır. Eğer talep yüksekse fiyatlar artacak, bu da talep üzerinde olumsuz bir etki yaratabilir. Şurada şu gördüğünüz ok, şu çizgi yani olumsuz etki demek. Şuraya bir eksi işareti koyayım daha iyi anlaşılsın. Şimdi diyelim ki talep yüksek, arz da artacaktır. Bu talebi daha doğrusu arzın artması fiyatları aşağı çekecek. Bu yüzden şuraya da bir eksi etki işareti koyalım. Evet şimdi yüksek arz düşük fiyat demek. Ama bu videoda esas ele alacağım konu bu değil. Şimdi buraya daha fazla çizgi koymaya devam edebiliriz ama tablo kabaca böyle. Yani genel fikir, arz ve fiyat, kurum kazancını ya da sadece genel anlamda kazancı tetikleyecektir. Bu tek bir iş adamı da olabilir ve sonra kazançlar istihdamı etkileyecektir. Şimdi bir senaryo üzerinde duralım. Kötü bir ekonominin olduğu bir ülke düşünelim. Belki depresyon içinde bir ülke ve bu durumda dairenin herhangi bir yerinden başlayabiliriz. İstihdamdan başlayalım. Diyelim ki istihdam oldukça düşük. Bu talebi de oldukça düşürecektir. Eğer talep gerçekten düşükse arz aşağı gidecektir. Fiyatlar düştüğünde kazançlar da düşecektir. Ve bu istihdamı daha da düşürecektir. Ve bu durumda kendinizi durgunluk ya da bunalım içinde buluruz. Ve buna deflasyonist sarmal diyoruz. Bu bir sarmal. Çünkü kötü ekonomi daha düşük fiyatları tetikliyor ve bu da karşılığında kötü ekonomiyi tetikliyor. İşleri daha da kötüleştirmek için bu uzunca bir süre devam ederse ya da bu fiyat düşüşleri sertse o zaman insanların cebimdeki parayı harcamayacağım dediklerini duyacaksınız. Bunun bir nedeni her an işimi kaybedebilirim ya da Paranın değeri artıyor. Bekledikçe daha iyi şeyler satın alabilirim. Fiyatlar düştükçe bu sözüne ettiğimiz ürkütücü durumların hepsi devam ettikçe istihdam düşüyor. Kazançlar düşüyor ve fiyatlar düşüyor. Ve bu enflasyonist bir sarmalın olduğu bir dönemdeki gibi insanların mal ve hizmetlere saldırmasına neden olmaz. Ama insanlar paraya saldırırlar. Daha da ürkütücü olan, merkez bankaları ve hükümetler için daha da ürkütücü olan, ekonominin kontrolü ellerinden çıkar. Para basıp ekonomiye hız vermeye çalışırlar ama bu da işe yaramaz. Çünkü insanlar o kadar tutucudur ki bu durumlarda, böyle durumlarda, tahmin edersiniz, depresyonun yıllarca süreceğini düşünürler. Şimdi aşırı bir örnek vereceğim. Diyelim ki para bastınız ve bir helikopterle bir helikopter alıp insanların üzerine para saçıyorsunuz. Para basıyorsunuz ve devlet parayı insanların üzerine helikopterlerle boşaltıyor. Ve bunun sonucu olarak ülkedeki herkes 10 liralık diyelim ki banknotlara sahip oluyorlar. Ama gerçekten korkmuşlarsa, yapacakları şey bu 10 liralık banknotları alıp yastıklarının altına koymaktır. Yani bu hiçbir şeyi değiştirmeyecektir. Para arzı hiçbir işe yaramayacaktır çünkü dolaşım değeri 0 olacaktır.